İçinde üç sarı, iki kırmızı, iki yeşil ve bir de mavi bilye olan bir torbadan bir sarı bilye çekme olasılığını bulalım, evet. Olasılığa P diyelim ve sarı bilye çekme olasılığının kaç olduğunu öğrenelim. Bu tür sorularda bilye'yi bulma, bilye'yi çekme işine olay adı verilir. Çekmek kelimesini de yazıyorum, evet. Neyse, olasılık dediğimiz şey aslında en çok olabilirlikten ya da en çok olma olasılığından başka bir şey değil. Bizim öğreneceğimiz şey ise, bu deneyden torbadan bilye çekme deneyinden çıkacak olan sonuçların kaçı işimize yarayacak? Kaç tane olası sonuç çıktı olabilir? O zaman buraya olası sonuçları yazalım. Evet, olası sonuçlar. Aslında çok basit bir şey ama insanların söyleyeceği, yani bu konuda söyleyeceği her kelimeyi, her ter terimi anlamanızı istiyorum. O yüzden hepsini yazacağım. Kısaca olası sonuçlar nedir? 3 bilye olduğuna göre ya bu bilyeyi ya bunu ya da bunu çekeceğim. Bunların hepsi aradığımız sarılardan. Torbada ayrıca 2 kırmızı bilye var. Yani ya bu kırmızıyı ya da bu kırmızıyı çekme ihtimalim de var. Bitti mi? Hayır. Torbada 2 tane de yeşil bilyemiz var. Yani yine bu yeşili ya da bu yeşili çekme ihtimalim var. Ve son olarak torbada bir de mavi bilyemiz var. Evet, nazarlık olarak koymuşlar. İşte bunların hepsi olası sonuçlardır. Bu arada aynı zamanda olası sonuca örnek uzay da denilebilir. Örnek uzay, yani olası sonuçların tümü. Çok basit bir kelime yerine kullanılan süslü bir kelime sadece, çok da önemsemeyin. Torbadan bir şey çektiğimde, ki buna da deney deniyor, olabilecek 8 şey var. Sarı bilyeyi çekme olasılığını düşündüğümde, diğer olasılıkları da düşünmek zorundayım. Deneyimde 8 olasılık varsa, şuraya 8 yazalım. Olası sonuç sayısı da, örnek uzayın boyutu ya da olası sonuçların sayısı olarak görülebilir, aynen duyulduğu kadar basit, 8 bilyem var. Bilyelerimden kaçının bu olaydaki beklentilerimi karşılama ihtimali olduğunu siz söyleyin. Bu olayın gerçekleşmesini sağlayacak 3 sonuç var, yani 3 çıktı var. Bunu anlatmanın bir başka yolu şu, buradaki 3 sarı bilyeden birini çekmeliyim. Dolayısıyla 3 bölü 8 yazıyorum, çünkü toplamda 8 bilye var. Ama aradaki 3 sarıdan birini yakalama ihtimalini bulmak istiyorum. Demin de söylediğim gibi, aslında fikir çok basit ama çoğu zaman kelimeler işi zorlaştırıyor. Eğer sarı bilyeyi çekmenin olasılığını sorarsam, önce kaç farklı bilye çekme olasılığım olduğuna bakarım. Çekebileceğim 8 farklı bilye var, ama kaçının sarı olduğu önemli, ve gördüğünüz gibi 3 tanesi sarı.